Merhaba, bu lirika ve nörantin biliyorsunuz meşru oldu. İlaç bağımlıları nöbetçi-içacıları tehdit etmeye başladılar. Birkaç adli olay meydana geldikten sonra bu ilaçların reçete yazılımı kısıtlandı ve şimdi de sıhhi kurula bağlandı. Peki bu ilacın özellikleri nedir diyecek olursanız, özellikle bunlar kemik ağrısında çok etkililer. Bağımlılık yaptığı iddiaları var ama bunlar çok geçerli değil. Kesildiğinde sıkıntı yaratabiliyor, evet. Ve kötüye kullanımı maalesef yaygınlaşmış durumda. Sadece bizde değil, dünyada, Avrupa'da ve Amerika'da da aynı sıkıntılar söz konusu. Bu ilaçlar gabapentinoidler, epilepside kullanılıyor. Neurotransmitter denen epilepsi ataklarından sorumlu maddelerin salınımını azaltıyorlar. Fakat bu ilaçlar kullanıma girdikten sonra bakmışlar ki bu ilaçlar çok güçlü ağrı kesici özelliği var ve anksiyeteyi azaltıyor. Dolayısıyla üretime başlandıktan sonra ağrı kesici özelliği ön plana çıktığından dolayı kullanımı inanılmaz derecede artmış durumda. Bir de üstün üstelik ilacı üreten firmalar, bakın bipolar bozuklukta, alkol he da madde yoksunluk durumunda, bakın madde kullanımı diyoruz ama madde yoksunluk durumunda bile bu ilaç öneriliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, uykusuzluk ve huzursuz bacak gerçekten başarılı bu ilaç, huzursuz bacakta bu ilaçlar. Borderline kişilik bozukluğu, menopozal koşullar, vertigo, kaşıntı bozuklukları, migren ve trigeminal nevrancı. Yani ne isterseniz var. Çünkü firmalar, üretici ilaç firmaları, ilacın satışını artırmak için endikasyonları genişletmişler. Ama temelce nöropatik ağrı, fibromiyacı, kemik ağrıları ve kanser ağrıları konusunda kullanılıyor. Ve özellikle bel ağrısında çok başarılı ve bel ağrısında kullanımını yaygın bir şekilde çevrenizde de görebilirsiniz. Ben de kemikleri kırılmış bir kazanın kurbanı olarak Lyrica'nın kemik ağrıları üzerindeki etkisini bizzat yaşamış bir insanım. Dolayısıyla ağrının ne demek olduğunu bilenler ağrı kesicinin kıymetini gayet iyi anlarlar. Ve bunun sonucunda reçetelerin %88'in gerçekten ilgisi olmayan yan hastalıklara reçete edildiği bulunmuş. Kanser hastaları bakın %8 oranında ve dünyada %90 üzerinde indikasyon dışı kullanımı söz konusu. Ve 10 yılda satışlar iki katına çıkmış. Tabii ilacı üreten şirketin pompalaması da bunda katkıda bulunmuş. Ve Pfizer teşvikler nedeniyle 430 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmış. Yani Pfizer ilacı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz diye bastırmış. Ve bunun için para da kullanmış. Lidica bir adım daha önde. Gördüğünüz üzere kan bir saatte. Maksimum düzey geliyor. Nörontin'de ise bu 4,5-5 saat arasında. Ve Lyrica nörontine göre 5-6 kat hızlı emiliyor. Atılımı ikisi için de aynı. 6 saat içinde vücutta atılıyor. Ama gördüğünüz üzere Lyrica'nın hem etkisi hızlı ortaya çıkıyor hem de biraz daha fazla etkili olduğu söyleniyor. Maksimum doz 600 mg. Lyrica'da nörontin'de ise 3600 mg. Ve özellikle Lyrica'nın istenilen özellikleri yani kafa bulma madde kullanan kişilerin istediği özelliği 600 mg'dan sonra başlıyor. Hani diyeceksiniz ki bu ilaç nasıl yapıyor? Evet bu ilaç küçük dozlardan başlanıp arttığı takdirde sedasyon, gevşeme, bir mutluluk hissi, uyuşukluk hali veya alkol ya da sarhoşluk kafası da diyebilirsiniz buna. Ama sonra giderek konuşmada bozulma, Neşeli ruh hali, sınırları zorlayan hareketler, fiziksel enerji ve cinsel performansla artış, cesaret ve girişkenlik ön plana çıkıyor ve bu yüzden dolayı bunlar su uğruyorlar. Eğer yüksek dozu alınıyorsanız azaltılarak bırakılması tercih ediliyor çünkü aniden kestiğiniz zaman uykusuzluk, rahatsızlık gibi yoksunluk sendromuyla karşı karşıya biliyorsunuz. Ve tabi bu anlattığım özellikler itibariyle sokağa düşmesi kaçınılmaz. Ve Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde eczacıların taciz edildiğini basından okuduk. Bakın Avrupa Birliği'nin veri tabanında kötüye kullanım oranı Lerika için %6.6 Nörantin için ise %4.8 olarak bulunmuş. Yani o kadar söz konusu değil. Bu ilaçlara bağlı 86 ölüm vakası görülmüş. Ve burada özellikle ilacın kötüye kullananlar Önceden madde bağımlı olanlar, yani böyle bir ilacı keşfedince bırakmıyorlar tabii ki ve ağır psikolojik rahatsızlığı olan kişiler söz konusu oluyor. Ve bu nedenlerden dolayı, başta söylediğim gibi 3. basamak hastanelerde sıhhi kurula bağlanmış durumda. Ve bu nedenden dolayı gerçekten ağrı kesiciye ihtiyacı olanlar maalesef bu madde kullanan ve bu ilacı suistam eden kişiler tarafından bu ilaçtan yoksun bırakılmış durumdalar. Dolayısıyla kişilerin eczaneden alabilecekleri güçlü bir ağrı kesiciden mahrum bırakıldıklarını söyleyebiliriz. Sabrınız için teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalın.